Hav Al salam almıyordu bu hazin hali önce Ah ey zavallı cami Seni böyle görünce Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım Allah'ımın ismini daha çok candan andım Ne kadar yabancısın böyle sokaklarda sen Böyle sokaklarda ki anası can verirken ışıklı kahvelerde kendi öz evladı var Böyle sokaklarda ki çamurlu kaldırımlar En kirlenmiş bayrağın taşıyor gölgesini Üstünde orospular yükseltiyor sesini Burda bütün bir siyah el bağlıyor. Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor. Kendi elemim gibi anlıyorum ben bunu. Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunu. Bu imansız muhitte öyle yalnızsın ki sen, bir teselli bulurdun Ruhumu görebilsen Ey bu caminin ruhu Bize mucize göster Mukaddes huzurunda El bağlamayan bu yer Bir gün harap olmazsa Türk'ün kılıç kınıyla Baştan başa tutuşsun Göklerin yangınıyla